Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung'un kısa süre önce satışa sunduğu A34 modelinin mercek altına alacağız. Bakalım bu cihaz bizlere neler sunuyor. Kısa süre önce Samsung ülkemizde 14, 24, 34 54 modellerini satışa sundu arkadaşlar. Bu cihazlardan bir tanesi de A34'tü. A34 bizlere neler vaat ediyor? Şimdi biraz bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak şu kutuya gelmek istiyorum. Gerçekten artık yani bu iş... Biraz komediye dönmeye başladı arkadaşlar. Kutu gerçekten eskiden telefon kutusunu aldınız mı? Ya acaba içinden neler çıkacak derdiniz. Hani kulaklığı çıkardı, şarj kablosu çıkardı, haraptörü çıkardı, kılıf çıkardı. Ama şimdi geldiğimiz noktada arkadaşlar şu kutuyu açtığınızda ki bu kutuda öyle kaliteli bir kutu değil. Bunu size baştan belirteyim. Hani normalde kutu kallavidir şöyle üstten açarsınız falan ama burada kutu bile gerçekten çok kalitesiz. İçinden şöyle bir belgelerin olduğu bir kağıt çıkıyor. Telefon tabii ki çıkıyor ve... Bu şarj kablomuz geliyor arkadaşlar. Bunun haricinde de kutu içeriği boş. Yani yok. Bu kadar. Yani artık ne kulaklık geliyor, ne adaptör geliyor, ne bir şey geliyor. Tabii burada bazı üreticileri ayrı koymak lazım. Bazıları hala adaptör koymaya devam ediyor. Hatta bazıları adaptörün yanına kulaklık da koyuyor. Yani bu da oluyor. Ee, ama Samsung arkadaşlar artık bu kutularla karşımıza çıkıyor. Bunu başlatan da Apple'dı. Bu arada bunu da belirtmiş olalım ve telefonumuzun incelemesine geçelim arkadaşlar. Şimdi Samsung bu dönemde, yani bu yıl ilginç bir strateji yürütüyor arkadaşlar. Bütün cihazlarında benzer bir tasarım çizgisini ön plana çıkarmaya çalışıyor. Burada S serisinde karşımıza çıkan kare köşeli tasarım çizgisi A serisi modellerde de aynen Devam etti. Bakın bu A34 mesela şurada e, A14 var. Şöyle tuttuğum zaman arkadaşlar iki cihaz arasında arka taraftan gerçekten hani bir fark yok desek yeridir. Gerçekten de yok. Hani şöyle tuttuğum zaman. Hatta kameramanımızda S23 var. Bir rica edeceğim ondan telefonunu. Alperenciğim bir telefonunu verebilir misin? Kılıfını çıkartıp. Onu da gösterelim hemen. Mesela bu da S23 arkadaşlar. Yani baktığımız zaman hani Kamera tarafı evet büyük, kameraları büyük ama tasarım dili aynı. Yani birebir aynı tasarım dilinden bahsediyoruz. Biraz daha ekran boyutu falan küçük ama burada A34'ün büyük. Bu strateji acaba başarılı olur mu? Hani Samsung bütün cihazlarında S serisindeki tasarım dilini kullanmaya devam edip bu tasarım diliyle başarıyı yakalayabilir mi? Gerçekten önemli bir soru işareti. Çünkü hani bazı kişiler aldıkları premium ...marka telefonların farklı tasarımlara sahip olmasını seviyor. Örneğin Apple bile bakın bunu yaptı. Yani Pro varyantlarda mesela kamera tasarımı tamamen farklı. Ki Hatta şunu yaptılar arkadaşlar. iPhone 12'de 6.6 alt olan kameralar mesela bir sonraki nesilde çapraza geçti. Yani 12 ile 13 arasında bile... Tasarım açısından bir fark yarattılar. Dolayısıyla Samsung'un burada böyle bir stratejiye yönelmesi. Hani satış tarafında bence başarı mi bilmiyorum. Bunu ilerleyen dönemde görmüş olacağız. A34'te kısaca Samsung'un klasik tasarım hatlarını taşıyor. Yeni tasarım izlerini taşıyor. Bize gelen renk gümüş rengi arkadaşlar. Güzel bir renk ama parmak izi bırakıyor. Yani kirlendiğini direkt olarak fark ediyorsunuz. Şöyle bir eksi var burada. Kutu içerisinden kılıf çıkmadığı için buna bir... Kılıf uydurmak zorundasınız. Hani mahallenizdeki telefoncu da muhtemelen bulamayacaksınızdır. Ama internetten vesaire sipariş verebiliyorsunuz. İçerisinden kılıf çıksaydı bence çok daha iyi olurdu ki mesela Çinli üreticiler bütün cihazlarının içerisine artık kılıf koyuyorlar. Ama Samsung'ta Henüz bunu göremedik. Kılıflar için ayrı bir para vermek zorunda kalıyoruz. Gelelim telefonumuzun çerçeve tasarımına. Çerçeveler gerçekten ince. Hani A14 ve A24 modeliyle kıyasladığımızda A34'ün çerçevelerinin gerçekten ince olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan başarılı cihaz. Bu renk benim hoşuma gitti mesela. Gerçekten göz alıcı bir renk. Bu gümüş rengi. Tek eksisi ise dediğim gibi hani biraz parmak izi bırakıyor olması. Parmak izi de bırakmasa on numara bir renk tasarım olacakmış. Power ve ses açıp kapama tuşları hemen cihazımızın sağ tarafında yer alıyor. Alt kısımda ise bir adet tipçe girişimiz mevcut arkadaşlar. Sim kartımızı da Yine cihazımızın yukarısından yerleştiriyoruz. Tasarım hatlarıyla genel olarak beklentileri karşılayan bir telefon. Sadece burada eleştirdiğimiz konu Samsung'un son dönemde çıkan bütün telefonların aynı tasarım dilinde olması. Biraz daha farklılık daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum ben. Burada değinmek istediğim bir diğer noktada ekran arkadaşlar. Samsung bu cihazında süper amoliyet bir ekrana yer vermiş. 120 Hz'lik bir tazeleme oranına sahip bu ekran. 6.6 inç büyüklüğünde ve bizlere 1080 çarpı 2340 piksellik çözünürlük sunuyor. Piksel derinliği ise 390 ppi Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor arkadaşlar. Burada bir hani Victus 2 ya da Victus olabilir miydi? Olabilirdi ama yine de Samsung Corning Gorilla Glass 5'i tercih etmiş. 200 gramlık bir ağırlığa sahip. Dolayısıyla hani çok ağır derseniz, çok ağır değil. IP67 sertifikası ile geliyor. Yani toza ve suya karşı dayanıklı. E, tabii ki yine de suyun altında çekim yapamıyorsunuz. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Şöyle bir durum var. Hani baktığınız zaman mantıken suyun altında çekim yapabiliyor olmanız lazım. Yani telefonun kamerasını açtınız. Hani suyun altına daldırdığınızda çekim yapabiliyor olmanız lazım. Ama şu var arkadaşlar. Ekran tarafında e, suyla temas ettiği anda... Bir donmalar vesaire oluyor denedik bunu Çünkü Dolayısıyla çekim yapamıyorsunuz durduruyor kamerayı saçmalıyor falan telefon belki başka bir ayar yapmak lazım başka bir şey yapma yani bir kaplama vesaire koymak lazım O da ayrı bir konu bu bilgiyi de sizle paylaşmış olalım ve Teknik özellikler kısmına geçelim. Bu telefonla 6 nanometrelik bir yonga seti kullanıldığını görüyoruz ki 6 nanometrelik yonga setinin kullanılması zaten cihazın performansını da direkt olarak arttıran bir etken olmuş arkadaşlar. Dimensity 1080 var bu cihazda. 5G özellikli bir yonga seti. Dolayısıyla telefonumuzda da 5G özelliği mevcut. Android 13 ile geliyor. Yani kutu içerisinden çıktığında Android 13 ile çalışıyor. Dolayısıyla performans tarafında sizleri memnun edecektir diye düşünüyorum ben. 6 ve 8 GB'lık iki farklı versiyonu mevcut arkadaşlar. Bize gelen 8 GB RAM ve 128 GB'lık dahili depolama alanına sahip olan telefon. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Bu cihazın fiyatı Yeri gelmişken belirteyim. Ee, 10-11 bin Türk lirası arasındaydı arkadaşlar. Birazdan hani muadili ne olabilir diye onun da bilgisini vereceğim. Hani bu fiyata alabileceğiniz cihazlar tabii ki var. Hatta yeni duyurulan bazı cihazlar var. Ondan birazdan bahsedeceğim sizlere. Ee, A34 kamera tarafıyla sizleri memnun edecektir. Performans tarafıyla da hani beklentilerinizi karşılayacaktır. Biz bununla çeşitli oyun testleri vesaire yaptık. Oyunlarda gayet akıcı, gayet güzel bir performans sergiliyor. Zaten dediğimiz gibi 6 nanometrelik bir yonga. Var. Yani şu anki oyunları 12 nanometrelik yongalar bile rahat bir şekilde çalıştırıyor. Dolayısıyla burada 6 nanometrelik yonga hayli hayli çalıştırır. Güç tüketimi az, düşük. Bunun sebebi tabii ki transistörler arasındaki mesafenin düşük olması arkadaşlar. Anahtarlama yaparken daha az güç tüketiyorlar. Bu noktada 5000 mAh'lik batarya genel olarak bir günü rahat bir şekilde çıkartıyor. Hani oyun falan da oynasanız bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Tabii ki burada eksiklik olan şey arkadaşlar hızlı şarj teknolojisi. Biliyorsunuz söz konusu Samsung olduğunda hızlı şarj tarafında bizlere çok şey vaat edilmiyor. Çinli rakipleri... 200 watt'lar falan konuşurken bu cihazda 25 watt'lık bir hızlı şarj desteğinden bahsediyoruz biz. yaç kutu içerisinde adaptör çıkmıyor ama hani evinizde 25 watt'lık bir adaptör varsa bu telefonu hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım ve Gelelim kamera tarafına. Biliyorsunuz Samsung bu yıl çıkardığı S serisinde Nightography diye bir özelliğe yer vermişti arkadaşlar. İşte bu özellik A serisindeki 34 ve 54 modellerinde de yer alıyor. Dolayısıyla telefonun düşük ışıkta oldukça başarılı bir performans sergilediğini söyleyebiliriz sizlere. En azından biz bu düşük ışık performansından memnun kaldık arkadaşlar. Gerçekten güzel bir performans sergiliyor. Burada bu bilgi sizlerle paylaşmış olalım. En önce kamera değerlerinden bahsedelim. Sonrasında ise canlı fotoğraf ve videolara geçeceğiz arkadaşlar. Bu telefonda 48 megapiksellik bir geniş açılı kamera var. 8 megapiksellik ultra geniş açı ve 5 megapiksellik de makro bir kamera yer alıyor. 4K 30 FPS'de videolar çekebiliyorsunuz ya da 1080p çözünürlükte 30 FPS videolar çekebilirsiniz. Ön kameraya baktığımızda ise bizleri 13 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip bir kamera karşılıyor. Şimdi dilerseniz bu cihazla çektiğimiz fotoğraf videolarla sizleri baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar. Şu anda A34 5K modelin ön kamerasından beni görüyorsunuz ve 4K çekim yaptığını belirtelim. 30 karede çekim yapıyor. Şöyle biraz daha elimi uzattığımda gayet geniş açılı bir çekim açısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle diğer ışık açılarında da sizlere göstereyim ve bir yandan da yürüyorum. Yani sarsıntı önleme anlamında da performans bu şekilde. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda paylaşın. Evet şu anda A34 5G modelinin ana kamerasını görüyorsunuz. Performansı bu şekilde 4K çekim yapabiliyor. Fakat ufak tefek sarsıntılar olabiliyor arkadaşlar. Hatta biraz yürümeye başlayalım. Yürüdüğümde sarsıntıların biraz daha arttığını göreceksiniz. Ama onun dışında binalardaki renk doğruluğuna veya ışıkların yansımasına baktığımız zaman gayet başarılı bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonun fotoğraf ve video performansı tatminkar derecede. Dolayısıyla hani ya ben orta segmentte güzel fotoğraf çeken, güzel video çeken bir telefon arıyorum diyorsanız. Yani A34 beklentilerinizi karşılayacak derecede bir cihaz. Fakat fakatı var. Bu cihazın fiyatı az önce de bahsettiğimiz üzere arkadaşlar. Arkadaşlar. 10.000 11.000 Türk Lirası arasında değişiyor. Halihazırda ülkemize yeni gelen Redmi Note 12 modelleri mevcut. Onlar da aynı fiyat skalasında. Yani Redmi Note 12 Pro'yu mesela 11.000 Türk Lirasına falan alabiliyorsunuz. Aynı şekilde Redmi Note 12'yi de 9.000 gibi bir fiyata alabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani bir karşılaştırma yapmak iyi mi olurdu? Bence iyi olurdu. Şunu da bilgisini vereyim. Önümüzdeki günlerde A34'le 9.000 Türk Lirasına satılan Redmi Note 12'yi karşılaştıracağız. Dilerseniz telefonu almadan önce bu karşılaştırma videomuzu bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kamera karşılaştırması olacak ve oyun karşılaştırması olacak. Ee, yani oyun tarafında hangi cihaz ne kadar ısındı vesaire buna bakacağız. Hangi cihaz nasıl bir akıcılık sergiliyor buna bakacağız. Ve kamera tarafında da hem ön hem de arka kamerayla aynı açıdan e, aynı kareleri çekerek sizlere Soracağız, Bakalım hangisi daha çok hoşunuza gidecek. İsterseniz o karşılaştırmayı bekleyin. Ondan sonra daha net bir karar verirsiniz arkadaşlar. Eğer bu telefon hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bizler de yine elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir incelemede görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.